Elinizde bir hava aracınız var. İşte helikopter, uçak ve buradan bir mühimmat atıyorsunuz. Ve bu mühimmatın da hedefi keskin bir şekilde vurmasını istiyorsunuz. Önemli olan öncelikli olarak bu hedefi düzgün bir şekilde görebilmeniz gerekiyor. Değerlendirebilmeniz gerekiyor. Dost mu, düşman mı, atacağım mühimmat ne yapar, bu kaçabilir mi, ne yapabilir bunu görmeniz lazım. İkincisi nokta atışı için örneğin lazerle işaretlemeniz gerekiyor. E bunları nasıl yapacaksınız? Her uçakta helikopterde bu sistem var mı? Evet. Bugünkü konumuz örneğin Aselsan'ın geliştirdiği Aselpod gibi işaretleme sistemleri. Niye bu konuyu işliyoruz? Çünkü geçtiğimiz günlerde çok ilginç bir fotoğraf sosyal medyadan paylaşıldı. Irak Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek L-159 tipi Jet uçağında, bu çok basit bir jet uçağı, bir farklı versiyonları eğitim için de kullanılıyor. Burada san tarafından geliştirilen Aselpod görüntülendi ve bu uçağa nokta uçuşu, nokta vuruşu yapabilecek bir kapasiteye getirecek bu pod. Neden önemli, neler yapılıyor, bu podun geleceği ne olabilir? İşte bu videomuzda bu konuları dilim döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. 2022 yılında şöyle bir haber yapmıştık. E, Aselsan, Ira ihracat gerçekleştirdi ve bu ihracatın toplam değeri de 31.8 milyon dolardı. Aselsan hisse senetleri e, borsada olduğu için bu tür çok büyük anlaşmaları kamuoyu aydınlatma platformunda bildirmek durumunda. Biz de kendi kendimize dedik acaba Ira Aselsan ne satmıştı? Ve artık ortaya çıkan fotoğraflarla görüyoruz ki Asel pot satışı gerçekleştirilmiş. Bu anlaşmayla birlikte... Aselpot, Türk Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra Pakistan'da JF-17 Tandır savaş uçaklarında kullanılıyor. Pakistan bu JF-17'leri Nijerya'ya ihraç etmişti. Nijerya'da Aselpot kullanılıyor ve bu artık aile Irak'ta katılmış durumda. Programın başında da söylediğim gibi bir hedefi görebilmek çok önemli. İyi kameralarla gece veya gündüz şartlarında bazen kötü hava şartlarında siz hedefinizi görebiliyorsanız Takip edebiliyorsanız çok büyük bir avantaj size. Ve bunu lazer işaretlemesiyle birlikte artık hedefe bir tabiri caizse otoban oluşturuyorsunuz. Attığınız lazer güdümlü bir şekilde hedefine giden mühimmatta bu lazeri izleyerek hedef hareket ettiği zaman o lazeri de hareket ettirerek siz yeni bir rota vermiş oluyorsunuz. Ve böylelikle bu mühimmat gidip hedefini tabiri caizse tırnak içinde 12'den vurmuş oluyor. Ve elinizdeki... Çok üstün bir savaş uçağı bile değilse bu sistemlere sahipseniz ölümcül bir makine haline, ölümcül bir silah haline bu makineyi uçağa getirmiş oluyorsunuz. Irak Hava Kuvvetleri tekrar kurulurken, e, Hava Kuvvetleri oluştururken tabi eski Sovyet döneminden kalma bir altyapı vardı Irak'ta. Çek Cumhuriyeti tarafından geliştirilen L-59 eğitim uçaklarına bir tık üzerinde bir savaş uçağı ihtiyacı vardı Irak'ın. Çek Cumhuriyeti'nden sonra Irak bu L-159 olarak adlandırılan tek kişilik, ön kokpitte pilot görev yapıyor. E, i̇kinci kullanıcısı oldu ve burada yapılan çeşitli operasyonlarda Irak Hava Kuvvetleri bu uçağı kullanıyor. Dediğim gibi bunlara mühimmat atacaksınız. Bu tabi basit tek motorlu bir uçak, basit bir uçak. E, bu uçakla operasyonunuzu yaparken e, sizin bir poda ihtiyacınız var. Bunu da Aselsan çok doğru bir şekilde çözmüş durumda. Bunu gövdeye takıyorsunuz, hedefinizi takip ediyorsunuz ve vurabiliyorsunuz. Pod çok yeni bir pod değil. Yaklaşık 10 yıldan uzun bir zamandır Aselsan bu sistem üzerinde çalışıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nde F-4E-2020 Terminator ve F-16 serisi uçaklar için sertifikasyonu tamamlanmış. Ve şu anda da Aselsan, Asel Pod 2 olarak adlandırılan bir proje üzerine çalışıyor. Daha gelişmiş kamera sistemleri de kullanılacak. Daha uzun süre havada görev yapabilecek şekilde bu pod modifiye ediliyor, hafifletiliyor, geliştiriliyor ve bu podların Asel Pod 2'nin lantern olarak adlandırılan F16'lardaki kullanılan podların yerini alması hedefleniyor. Kamera teknolojisi gelişiyor. Elinizde ne kadar iyi kamera varsa o kadar hedefinizi net bir şekilde ve farklı hava durumlarında, gece ve gündüz şartlarında görebiliyorsunuz. Aselsan da optik becerisini, yeteneğini buna aktararak bu sistem üzerinden e, geliştirmeyi hedefliyor. Ben eminim ki Asel Pod 2 ile birlikte ihracat konusunda da farklı farklı başarılar gelecektir. Değişik hava araçları yani bugün ne Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde JF-17 var ne de L-159 ama envanterinizde olmayan bir uçağa bir şey satabildiğiniz zaman işte dünyada size yeni yeni pazarlar açılmaya başlıyor. Önemli olan bu teknolojiyi yakalayabilmek. Bugün İran elinde 8-9 tane 159 L-159 tipi uçak var ama yaptığınız ihracat 31.8 milyon dolar gerçekten çok çok önemli bir para. Ve bu podla birlikte bu uçak bir standart bir farklı bir yukarı doğru yükselebiliyor. Bu açıdan bu tür sistemler bütünleyici sistemler çok çok büyük önem arz ediyor. Aselsan da bu konuyla ilgili başarılarına yeni yeni sistemlerle bunları güncelleyerek... Dünyadaki gelişimlere farklı bir şekilde okuyup hızlı ürün geliştirerek bu adımları atıyor. Evet bu programımızda Podu size dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın, yorum yazın. Bunları ne kadar çok yaparsanız o videolarımız o kadar çok gündeme geliyor. Daha fazla insana ulaşmaya başlıyor. Katıl tuşuyla da destek verebilirseniz ne mutlu bize. Detaylı, savunma ve havacılık haberlerimiz Tolgozbek.com sitemizde. Sosyal medyada da oldukça aktifiz. Sizleri oraya bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.